İsmail Yarım tepe, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ ol. Ne var ne yok? İyidir. Allah iyilik versin. İslam'ın şartı kaç? 5. Say. 1, 2, 3, 4, 5. Der mi? Yok. Bileyim. İman şartı? 6. Say. 1, 2, 3, 4, 5, 6.